Dilini bilmediğimiz bir ülkeydi sevda. Konuşmayı bilmeden yürüdük öylece. Susuyordun artık. Öldürecek bu sessizlik beni. Korkuyorum. Sesin gelmiyor artık kulaklarıma. Ağlayınca yanakları ıslanmazmış sadece insanın. Yürek takılı kalınca bir yerlere başlarmış sessiz bir hıçkırık Gece'nin karanlığına çökmüş bir hüzünmüş meğer seni sevmek Hüzün en çok geceye yakışıyordu Çünkü anlatamadım Birbirimize uzaktan bakarken ki geçen zamanda kaybetmişiz birbirimize Ey yüreğime saplı kalanım geç kaldık birbirimize Şimdi seni bir kez daha görme ihtimali de umut, bir o kadar da ağır ve çaresiz bir ihtimal. Anlatamadım. Biz olamadığımız hayata bir başka el belki. Birbirimizde bulduklarımız tükenirken avuçlarımızda ve sessizce geçen onca şeyin ardından. Acı bir çığlığa dönüşüyordu sevda Yağan yağmur taneleri gibi Birbirimize karışmadan Sevmeyi öğrendim ben sende Anlatamadım